Oh, oh, oh. Bir ağı gölde atar balıkçılar Çeşit çeşit balıklar tutar canlar Balıkla dolunca ağ çekerler Dünyanın sonu da böyle erenler Balıkla dolunca ağ çekerler Dünyanın sonu da böyle erenler. Balıklar kıyıda otururlar. Adayı balıklar seçerler. Onları kovalar, doldururlar. Dünyanın sonu da böyle erir Onları kovalar, doldururlar. Dünyanın sonu da böyle erenler Kıramet gününde gelir melekler Zalımı sadıktan ayıracaklar Onu kızgın ocağa atacaklar Dünyanın sonunda böyle erenler Onu kızgın ocağa atacaklar Dünyanın sonu da böyle erenler Tevran döner, İsa gelir Zal yok olur, şeytan edilir. Kötülük kaybolur, her şey düzelir Dünyanın sonu da böyle erenler Karanlık kaybolur, her şey düzelir dünyanın sonu oh, oh. da böyle venne